Kara delikler, evrendeki en gizemli nesnelerdir. Çekim güçleri inanılmazdır ve hiçbir şey onlardan kaçamaz. Tüm galaksileri yutabilirler. Onların bir diğer ismi, dağınık yiğidilerdir. Ve bir yıldızın, maddenin, enerjinin, çekim gücünün son durağıdırlar. Bu her şeyin üzerinde bir seviyedir. Yok etme güçleri olmasına rağmen, evrende galaksilerin oluşumuna her şeyden çok kara deliklere yardımcı olmuşlardır. Büyük kozmik makinenin önemli bir, bir parçasıdırlar. Ve bazı astronomlara göre paralel evrenin kapıları bile olabilirler. Kara delikler, evrenin doğumunu anlamamızda... Kara delikler, evrenin doğumumuzda anahtar rol oynayabilirler. Evrenin oluşumu ve sonra da ölümü hakkında sorularınızı cevaplayabilirler. Bir anlamda modern astronominin öncüleri gibidirler ve galaksilerin oluşuna ait düşüncelerimizi ve hatta evrenin nasıl işlediğine dair fikirlerimizi değiştirebilirler. Kudretlerini doğadaki en temel güçlerinin birinde alırlar, çekim gücünden. Yer çekimi ayağımızı yerde, gezegenimizi ile güneşini yörgesinde tutar. Fakat bir karar birlikte çekim gücü tüm hesapların ötesindedir. Öylesine güçlüdür ki yanındaki bir kara deliği şelale olarak düşünelim. Çekim gücü de nehir olsun ve şelaleye doğru aksın. Işık demeti ise bir kan olsun. Şelalenin yukarlarında nehirde akıntı zayıftır. Kanucu akıntıya karşı zorlan, zorlanmadan ilerleyebilir. Ancak şelalenin yakınlarında akıntı daha güçlüdür ve kanucu kurtulmaya çalışır. Şelalenin kenarları tıpkı kara deliğin kenarları gibidir. Hanucu ne kadar güçlü olursa olsun aşağı aşağıya doğru gidecektir. Uzayda da aynı sonuc. Para deliği mi gerçekten yıkıcıdır? Çünkü onlara yaklaştıkça yer çekim süper güçlü bir hale alır. O kadar güçlü ki ışığı dahi yer. Para deliklerinin para olması da işte bu yüzdendir.